Bilmem ne yaptı? bloklar bloklar hala 7 sayı farkımız var haberin olsun. Aç dersen açayım çağır beni de sinir etme <gülüyor> <gülüyor> Amanoğlu'na. 20 sayı, ne? Da kaçarsın. Tamam. E gel Amanoğlu'na koy ama koyayım. Gel Amanoğlu'na koyayım. Al! Ha? Nereye gidiyorsun oğlum bırak? Ya bu adam bak senin o ayı var ya. <gülüyor> Basketbol severler. Basketbol severlere yine Canını sıkacak bir açıklama. Aa! Oh. Anlıyor ya? Neyse <gülüyor> Neyse şimdi. Olan <gülüyor> <Oğlum> iki kişi. De <gülüyor> bu Oğlum Stephen körüyü çıkar şu takımdan. Hiç ne yapayım amana koyayım iyi ben iyi. Gözünü seveyim ya. Yani. Baba. Vallahi razı. Yok rahatsız. ya onu da kaptırayım yani. Harbiden sen 100 sayı atan tek oyuncu ol. Çağrı gelsin sana ayı desin dedi biri ya. Adam ayı dedi ya. Bir şey okuyabilir miyim? Çağrı Nelson getir götürünü yapar net yanını çevir. Vurgulayarak <Gülüyor> söylemiş şu an korunu. <Gülüyor> <bölümün. Gülüyor> Elsa mı? Aynen ama yani. ama vurgulamış bile Tamsın al bunu rahat ha. bırakmayacaklar ama İstiyorsan şey yap yani manla. Bu adam smaçta basar onun farkındasın değil mi? Yani? Sen buradan GTRB'ye mi geçeceksin? Arada, Onu biraz zor atarsın da Fual aldı, güzel fualini alsın Bunu atar ki Leyla gibi mizah yazmışlar Hop. Benim şeyler komedi oluyor ya. Bir daha ağzındaki şişirip çıkarım. As gısgın. O topu niye deniyor ki mesela? Ben oraya atmam. Oğlum sen bu adama ne yapıyorsun ya? Bu adamı oynatmayacağım ben. Dert oldun ha o adama? Kanka o adam topla buluştuğu an her an <gülüyor> Ah be. Bilmiyorum ne olacak bu oyunda ya. <gülüyor> Selamünaleyküm. Oo, Makaratin mi geldi şimdi o, de? geldi gerçekten. Merhabalar. Ne haber küçük orası mı? Oha be. İyi ya, iyi sabahlar. Özür dilerim. Yayında da böyle konuşması. Sarı, kusura bakamıyorum. Kanka, bu arada cezası olabilir bunun. Taksiye gidelim. O o az önce laf attığın adamı anladın mı? <gülüyor> Golden set benim kanka. All time oynuyoruz. Selamünaleyküm. Hoş geldin Golden State Fenerbahçe Gerçekten bu adama bunu yapacaksın ha? Evet bunu yapacağım bu adama evet. Oğlum Kemal tam sana diyecektim ki Sen bütün bilgisayarı çekip kurulan bunun kurdun diyecektim Sonra odanın arkasında da yüklenme olduğunu gördüm Yeni gördüm Heee sen odayı görmemiştin evet. Muti dokunma kanka oraya. Kırdı. Yine... Bu benim sistemi mi çözmeye çalışıyor? Biraz sıkırdı değil mi sistemi? Karışık ya lan. <gülüyor> Şaşırdım ya. <gülüyor> İyi yakalıyor musun bari? Kanka senin şu o Chamber lane var ya. Benim bu Chamber lane var açamlı. Chamber lane diyorsun yani olay. Cray da fenadır ha onu söyleyeyim güzel. yani çok güzel. Çok güzel. Anta Hı -hı. Mesela çok E ananın ama artık alamıyor Nasıl yani ya Alamıyor kanka <gülüyor> Eray tıraş aldı Aynen kanka Ben bir telefon numarası bekliyordum da Bazı. Bazıları... neyse Alkışlar aldı alkışları. Ronaldo eleman. Gelmedi ki. Sen oynuyor Yok kanka ben FIFA tamam. Niye be. kendini aşağılayıcı Kendine Aleyk yapacaktı. Kendine alevük. Kanka biraz geç. Twitch mi? Kendine alevük Twitch. Davis. Hardaway, Chamberlain'e doğru Davis. Davis güçlü denemesi. Lazy çok kötü. Kemal. Efendim. Kanka. Yok. Düz çünkü o zaman. Bu haliyle böyle anladın mı? Şuan sen çakışta mısın? Aynen. Çıkış. Akşam yendim kanka herifi. Yayına, yayına girdiniz girdik kaybediyoruz. Öyle oluyor genelde. <gülüyor> ben de en son Alperk için öyle durmuştum. <gülüyor> Alper Biçen de pek fazla bilmiyor da amınakoyim, neyse. Alper Biçen'e ben öğrettim bu arada bu Alper Biçen'e ben öğrettim. Harbi mi diyor? Evet. Alper Sıçen'e ben öğrettim. <gülüyor> kendine Mirsen Mizan'ı yine. Aynen öyle. Olsun alamıyorum ben. Çok iyi. Ya atlayın ha burası. Şu adam adına kıyım. Bu mizaj. Kemal mizaj. Kemal mizaj olmuyor tabii ki. Oluyor oluyor oluyor oluyor. Bay Kemal mizaj. Bay Kemal diyeceksin bana direkt. Aynen Bay Kemal. Uşak yaptım, mizaj yok. Bay Kemal direkt. <gülüyor> amına koyayım burası da oda. Oda da bir mesafe ki ben şöyle kankacığım gel böyle otursan ben burada oturdum gel sen buraya. Doğru. Gel kardeşim. Ben burada Doğru. oturdum. Sen orada üstündün ki oturuyorsun. Kanka otururuz. gel sen buraya ben bence bir su almaya gideceğim. O zaman olmuş abi. Vali araya girdi. Bi götüm gel amına koyayım taktım. Orospudan gözlerim zaten şortum yüzünden. Harbime mi? He. Kanka ben perdeye ayarlayacağım. Kırık. öykü anasını KD oğlum bu <gülüyor> Geç kanka sen ben oturmasına alınırım ben Tamam Selamun Aleyküm Aleyküm selam kardeşim Maç sunumu yapan var mı? Yok Sendeyiz o zaman ya Evet, Elgin Baylor e, içeriye doğru penetresini yaptı. Orada bir fall almaya gitti. Kevin Durant'ten e, iki atış kullanacak Baylor. Baylor bayağı bir baktı İlk atışı mükemmel bir atış gerçekten. Perfect, excellent. İkinci atışını yapıyor. İkinci atışı da başarılı ve aradaki farkı 5 sayıya indiriyor. 6 sayıya indiriyor. Los Angeles Takers. Bir Golden State atağı. Kevin Durant, Üçlük çizgisinde Onu savunan Baylor var yine Orada bir perdelemeden faydalandı İçeriye pasını verdi Green swat'ı basıyor Ve farkı tekrardan 8'e çıkartıyor Golden State Warriors Evet Scott Scott Pasını verdi Wilks İçeriye doğru ilerliyor, da dışarıya dönüyor. Skat pasını verdi. Orada zor. ya nasıl zor oğlum ya çok ya basit. bir Benton ikiye kaçırıyor. Shaq. <gülüyor> Durant, üçlükten atışını yaptı. Orada bir el gösterdiler ama O yüzden kaçırdı. Chamberlain defansif ribaundu alıyor. Shaq en dışarıya döndü. Wicks üçlük çizgisinde Skat tekrardan Shaq. Bütün takım dışarıya çıktı. Tekrarlanan içeriye doğru devriliyor Shaq. Devrildi <gülüyor> ve Pulo Şartemiz yerde Durant'ten Golden State hata izliyoruz tekrardan ama orada bir karışıklık. Chamberlain içeriden çıkıyor, smaçını bozuyor. Onu da ve üçüncü şehrin son atanı Golden State'ten izleyeceğiz. Hızlı bir atak olması gerekiyor. Durant 20 saniye kala. Hadi tamam. Baylor faul yapıyor Durant'e bırakıyor ama Kevin Durant hiç kaçıracak gibi gözükmüyor açıkçası bu iki atışı. 2,5 i̇ki saniyen var. İyi izliyoruz. İlk atışına gözlerinin içine bakarak yapma gibi bir baklakta bulunuyor. Böyle ilk atışırlı kaçırıyor. İkinci atışa onu da başarılı. Onu da kaçırsa mantıklı olurdu aslında. <gülüyor> Chamberlain uzun bir pas. Basdı mı? Evet evet hayır hayır hayır. Nasıl saymadı? Bakacağız hocam, bakacağız. Hocam, hocam, hocam bunu sayar. 2.5 buçuk saniye iki saniye vardı. Hocam sayma direkt Saymadı bu arada gerçekten. Saysa orada bir kontinu bir yerde kalıyor oyuncular. Aynen bir bakıyor falan evet. böyle. Evet. Gol mü stadye kızlar? Assist oldu yemeği görüyoruz hocam. Kafa karıştırıyor yine. Maçın assisti gerçekten çok iyi çok iyi bir sayı olmuş. Evet ve dördüncü, dördüncü başladı. çeyrek başladı. Green'in Floyd'a pasıyla başladı. Green içeride şu anda tekrardan dışarı yürüyen Floyd'a Green Durant üçlü çizgisin dışında içeri yürüyor penetrdi e çok zorladı. Shack faul yaptı. Aslında şak faul yapmadı. Durant faulü aldı da diyebiliriz. Ay bu ne için. öyle hocam? Bir başarılı serbest atış. <gülüyor> <gülüyor> İkinci serbest güzel atışı o da başarılı. Vallahi on numara sunuyor ya. Vallahi güzel sunuyor. Evet, Şekil onu ilk Los Angeles'teki fırsatını başlatıyor. Chance üçlük çizgisinin dışına çıktı. Orada bir ayak oyunları, ayak var. oyunları yapıyor Kyrie. Kyrie savunmakta hiç zorluk çekmiyor ama nedense Johnson işe de zorladı. Orada bir double team'e geldi. Bir fake geldi. Ve ve ve basketbol geliyor. Hale dağılıyor. Basketbol geliyor Danny Green'den. Bir atış kullanacak. Bu neydi? Dilek verim. Vites attım, attım diyor. İki attım diyor. Allah Allah. Green'in atışı başarılı. Demis. Altı sayılık Şimdi bir geldi. park Kim var. Şimdi geldi. Kim geldi? Söyle bakayım. Stephen Kim Stephen Curry oyunda bu arada. Köri topu aldı, bakalım Curry sazı bugün da. Bugün gününde galiba ya. Sazı delini alacak mı orada minik bir playbook gördüm. Fake playbook fakei. Steph Curry daha açılmamış belli ki. Şakin onu buz tutuyor resmen bu arada. Johnson'a döndü, şaktan bir perdeleme Johnson Mükemmel Aa, Mükemmel o, o. işte bu! Orada herkes, herkes, Farkı kapatıyorum, bekle farkı Birin kapatıyorum çındırdı. Herkes Johnson'la onun kilo oyun yapacak Bunun yanması lazım artık kollarını Johnson içeriye zorladı Atışını yapacak, biraz atış kullanacak tekrardan Atışı başarılı 2 ataktan 6 sayıyla dönmeyi başardı Los Angeles Takers Farkı da 3'e indirdiler böylece Stephen Curry bakalım takımını baltalamaya devam edecek mi derken yes, Curry'nin içeriye penetrisi başarısızlıkla sonuçlanıyor 10 yıl bir fast break, Los Angeles Lakers için Güzel. Şak 2 <gülüyor> yıl başarıyla 51-52 bu ataktan fark 1 sayıya iniyor son 5 dakikanın içindeyiz Kevin Durant Yes be Şak tarafından notlanıyor işte oğlum Defansif bir anchor gibi davranıyor ee, Janson bu arada, Shaq'tan perde istedi, perdeyi başarılı kullandı Janson, Shaq'la 2'li oynadılar Shaq'il O'Neal, Paul'u alıyor, 2 atış yapacak, öne geçirme şansı var, Los Angeles Lakers'ı Shaq'ın ilk atış başarılı ikincisinin kaçacağının garantisi var diyebiliriz peki <gülüyor> Çünkü Shaq'ın %50 üstünde serbest atış attığı çok nadir görülmüştür. İkincisi tabii ki kaçıyor, Chamberlain Asını aktardı çok hızlı bir atak gelişi olduğu olmasa Thompson tekrar atamsına döndüler orada kaçırmadı basit şutu. Los Angeles Lakers Johnson'ın hataına başlıyor. Jansin şakalındı şak şak boyal alana girdi dışarıdan tekrardan Johnson zor bir atış çok zor bir atış. Amar'e tekrardan Son Lakers tekrarıyor. Kobe Bryant vittari bal diyebiliriz. Johnson bir perde istedi. Boşa çıktı üçlükte. İçeriye döndü. Shaquille O'Neal, Kerem abdul Kobe Bryant, Kobe Bryant, air ball, air ball. Orada inanılmaz bir son var yani. Thompson içeride bomboş halbuki. Bunu almam lazım çünkü sıkıntılı dakikalar. Paul geliyor. Magic Johnson'dan. Always... Stephen Curry topla buluşur sure buluşmaz atışını yapıyor. Çok zor bir atış. Gerekli miydi? Orası da soru işareti. Kevin Ya pamona koydu mu şaka? Ya çıkart şunu pamona koydu çocuğunu ya Curry Curry Curry Curry Alihoop pasını verdi Verler be Barry bitti Alihoop İki sayıyla dönüyor bu atakten Golden State Warriors Fak tekrardan dört sayı Kobe Bryant Kobe Bryant Los Angeles hatağını yönetiyor şu anda Kobe Bryant Birebir Gallar Malin ve Scott'a döndü Scott önünde Stephen Curry onu savunuyor Kerem Abdücabbar'dan perde istedi Şaka verdi pasını, Şakilon'u yedi içeride iki kişinin arasından Vay be. başarıyla dönüyor bu sayıdan da Chamberlain Stephen Curry'e verdi Stephen Curry'e tekrardan maça Çok o iyi Jordan be! Başlarken be. bir top kaybı geliyor, hiç beklenmedik bir şekilde Jerry West Çok iyi Olaydı be! Umaydı canım, yemedi bloğ Jerry West, Jerry West bitti, layup Kobe Bryant topu çalıyor, Jerry West Ağabey, ben. Orada güzel savunma geldi ve ikinci hatalarını telafi etti Los Angeles Lakers savunması Stephen Curry evet. Üçsayıla dönüyor bu ataktan Stephen Curry takımını baltalıyor mu derken Direkt bir sayı geldi bakalım neler olacak ilerleyen dakikalarda Los Angeles Lakers hatası cut Şak ilanı yığına döndü Şak tekrardan Scott'la buluşturdu topu Scott doyalı alana girerken Jerry West tekrardan Scott Bir duvar pası yaptı orada Scott. Şaktan perde istedi Bomboş sıvacı basıyor Güzel bir atak izledik Los Angeles Lakers'tan Thompson bir sayılık bir fark var arada Her şey çok gergin şu anda Curry 3 sayı çizgisinde takımını baltalamaya devam edecek mi? Curry pasını verdi Scott'ın savunmasından sonra Shakil onun topu çalan isim oldu. Scott Jerry West çok hızlı bir yes basket. Kobe Bryant, Jerry West'ten Kobe Bryant'a inanılmaz bir alı pası Kobe Bryant topu Messi geçmiyor tabii ki. With Chamberlain periye verdi. Çok Hı hızlı bir sayı geldi. Golden State tekrardan 61 sayıyla öne geçti. Seyirciyi çıldırtıyor. Golden State taraftarı ayakta. Şu anda oturmaya karar verdiler. Scott Doluyor lan adamdan... bu arada. Kanki bu dakikalarda sayı farkı çok azsa ekran full titreiyor. Jerry West Kerem Abdücab'ların perdesi. Anladım, ya. Yanlış bir pas geldi Jerry West'ten. Top tekrardan Golden State Warriors'a. Malın çok iyi ben oh! alıp pası denerken topu kapıyor tekrardan Los Angeles Lakers. Shaquille O'Neal içeri girmeye çalıştı ve Jerry West tarafından Jerry West dışarıda. Durant'ın önünde ola Kobe Bryant Copyright zorladı. Chuck, Atıca Bar, Scott, Atıca Bar'ın perdesi tekrardan Atıca Bar orada kaçırdı ama o fazla oh, fazlalıkta zor toplar, zor finasyon iş zor. İşte yes, Chuck'ın yine orada müdahalesi var. Chuck maçın yıldızı diyebiliriz neredeyse. Malik oynadı bu dakika kadar. Direkt bir foul geldi Copyright'tan <Gülüyor> Yugoslav foulu diye de tabir edebileceğimiz. Köri üçlü çizgisinde ben işte Bird'i savunuyor onu aslında bir mismatch var değerlendirir mi acaba Golden State Warriors atabildi At At içeriye zorlayıp foul almayı tercih etti Şak'ın dördüncü takımının da dördüncü foulu bundan sonra bütün foullerde bonusa gidecek Golden State bir dakika kaldı ustaca şovunu bu arada Köri Diğer atışını yapıyor ve 63-62 Önde dönmesini sağlıyor takımının Son 1 dakika her şey çok gergin Stratejik ve taktik fauller göreceğiz gibi Duruyor bu maçta Kobe Bryant Kobe Bryant pasını verdi Jerry West, Jerry West boyalı alanda Jerry West bir yol arıyor Bryant'a döndüğü üçlük çizgisinin dışındaki Kobe Bryant birazcık süre geçirdi İçeriye girdi Son anda vazgeçip şaka pasını verdi Jerry West Kerem Abdücabbar'dan bir perde istiyor Jerry West aktif kullandı bu perdeyi Jasper ne yapıyorsun? Caftar. Saniyede uçarak bir bastı. Ne saniye. yapıyorsun? Top kaybı. Yapma no. be. Her şeyi bitirebilir Golden State adına. Şakin olayı kaçırdı. Kervatlı blok yedi Tekrar kervatlı Caftar şaka döndü. Şakin olayı tuttu. Anlamazsın. Watts'a bir daha kaçırdı. Golden State'in atağı. Berehönü boş. be. Vuruyor. Sayı <Gülüyor> Los Angeles Lakers <gülüyor> <stakeholders, gülüyor> çok önemli, maçın fişini çekecek fırsatı 30 saniye kala kaçırıyor ve son 17 saniye Golden State'in üstünlüğüyle giriyoruz <gülüyor> Golden State'li kızlar kafa karıştırmaya gelmişler yine son 17 saniyede of <gülüyor> oh. Oğlum nesiflesi lan şu <gülüyor> Oak Boomer. Kenardan başlayan isim. Chamberlain. MVP oluyor. Yani şak ben ama demek ki Chamberlain önün başında çok iyi. Baba çok önemli. Kerem abla, Jappar, millete baksan millete bak. Saniye. Herkes ayakta, bütün oldu. ayakta. James topu kağıt üzerine aska, Brian Taylor aldı. Kerem. Kesme. Kerem Şimdi 12 olacak var. Saniye. Güzel savunma yapalım. Time at geldi anla başlayacaklar. <Gülüyor> Phil Jackson. Hayır be O da o da ağlıyor, o da ağlıyor <gülüyor> Bu maç daha yeni maçladı, şu an maçladı maç. <gülüyor> Oğlum çok spresli burası Mullin topu başlatacak kenardan Stephen Curry top almak için yararıyor Curry topu aldı Verdi Curry Curry acaba risk mi alacak derken Paul geldi İki atışa zorladı Golden State. I. Ama Curry yanlış bir tercih mi oldu? Curry ilk atış başarılı Turu 66, 66. 66 İkinci atışı tekrar başarılı Şimdi iyiyizdi iyiyiz o aylarım O 9, 9 saniye 1 üçlük bulursa 8 saniyede ama. biraz toplu oynuyup ikiliye gideceğim 1 <gülüyor> üçlük bulursa yine durumu garantileyebilir Bence derdi o, yaptığın derdi o Büyük derdi En azından uzatmalara gideceğini garantileyebilir Aynen o ben bekleyip sen, sen saniyeyi kullanıp ikili kalksaydın ben yeniliyordum şu anda 9 saniye kala bende top yani çok iyi bu Hayır otomatik faal yaptın oğlum Seninkiler, Onunkiler de bırakmayacak ki seni otomatik faal yapacaktı? Ne? Top kaybı. Ne? Bir top kaybı da. İnanılmaz işler oluyor. İnanılmaz işler oluyor. With Chamberlain. Chamberlain. Board Chamberlain. %99.9 ihtimalle Golden State'e kazandırıyor. Bir Chamberlain. İlk atışı başarılı 68-66. 1.7 saniye var. İkinci atışta başarılı Seni yerinde olsam kaçırırdım. Çok vicdanlı bir hareket bu arada. Ee, Los Angeles Lakers bakalım üçlü bulabilecek mi? Overtime'a götürebilecek mi? Jerry West alır almaz atıyor ve ya ananı <gülüyor> sikeyim ya. Böyle bir refor yası bu çocuğa. Omışa söyleyeceğim. Benim oyuncu ek bak top bendeken ekran titremesini gördün mü? Gördüm. Hep öyle. Şey Onda oldum, öyle yok bir ama. Tarafa. Son bir de çıkalım. Dakika 1,5 dakikana mı ne fıkra. millet e, bağırıyor ya. Hayır, evet de kemaller etsin. Tamam Lan aynı ekrana bak sen de, de titremedin ne demek abi? Yarına bak sen ayrı online Oğlum senin senin ataklarda titreme de demek istiyorum. Ha çünkü def'de hani bağırıyorlar ya na na na na na na na ondan şey yapıyor. Sen de titreme diyor amına sanki